301'den 164'ü çıkaracağız. İsterseniz videoyu durdurun ve önce kendiniz yapmayı deneyin. Sırayla ilerleyelim. Yeniden gruplandırma yani yandaki haneden ödün çalma yöntemi kullanacağımız belli. Ve ilk sorun birler basamağında. 1'den 4'ü çıkarmamız istenmiş ama bir sayıdan kendisinden daha büyük bir sayıyı nasıl çıkarabiliriz? Çıkaramayız. Aynı sorun onlar basamağında da var. 6, 0'dan büyük ve 0'dan 6'yı nasıl çıkarabiliriz? Cevabı biliyorsunuz. Yeniden gruplandırma yapacağız. Yani ödünç değer alacağız. Ama karşımıza başka bir sorun daha çıkacak. Diyelim ki 1'den 4'ü çıkarmak için onlar basamağından ödünç değer alalım. Alırsak ne olacak? 1, 11 olacak. Ama onlar basamağında da bir şey yok. O halde ne yapacağız? Bence en iyisi onlar basamağını kurtarmak. Hemen yüzler basamağından bir 100 alalım. Yüzler basamağındaki 3'ten geriye 2 kalıyor. Yani 300 iken burası 200 oluyor. Onlar basamağında da 0 yerine 1 geliyor. Doğru yaptığımızdan emin olalım. Elimizde 2 adet 100, 10 adet 10 ve 1 adet 1 var. 200 artı 100... Artı 1. Eşittir 301. O halde yanlış bir şey yapmadık. Evet, ne güzel artık onlar basamağından birler basamağına da yardım gidebilir. Buradaki onlardan bir tanesini alırsak geriye 9 tane kalacak. 9 tane 10 kalacak. Aldığımız onu birler basamağına eklediğimizde buradaki 1, 11 olacak. Asıl sayının değerini değiştirmediğimizi tekrar kanıtlayalım. 2 adet 100, 9 adet 10 ve 11. 200 artı 90 artı 11. Eşittir 301. Demek ki asıl sayımızın değerini hala değiştirmemişiz. Artık işimiz daha kolay çünkü yukarıdaki her bir sayı aşağıdakinden büyük. Demek ki çıkarma işlemini rahatlıkla yapabileceğiz. 11 eksi 4 eşittir 7. 9 eksi 6 eşittir 3. 2 eksi 1 eşittir 1. Sonucumuz 137'ymiş. Çok güzel.